Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle ile Eurotrack Simulator 2 yani ETS 2 oynuyoruz. Bugün Passat'ımız ile turlayacağız. B8 kasa Passat. İş yaşaması, iş dizaynı böyle modun. Sunrooflu. Ben arkadaşlar e... seni de çekiyorum. Canım sıkıldı evdeyim. Dediğim gibi arkadaşlar işte videoda yani tutarsa tutar tutmazsa tutmaz artık. Daha hiçbir şeye karışmıyorum. Yani Passat'ımız böyle. İstediğiniz araba varsa büyüklem videosunu çekeyim. Yani 50 kişi isese, 100 kişi ise benim hiç sıkıntı yok. Yani canım sıkılıyor zaten amaç yani eğlenmek. Arkadaşlar e, bir turlayalım şöyle bir 100 kemerde sonra videonun sonuna geliriz. Yani arabanın tatırımı bir gördünüz. Yani B8 kasa Passat 2000 TDI 6 ileri 320 tork diyebiliyorum. Ee, yani araba güzel, hoş. Yani gerçekler hoş bir araba zaten. Yani ben zaten pasarı seven bir insanım. Yani B7 kasa daha mı düşünüyorum? Yani olmazsa B8. Yani Alman arabaları güzel abi. Alman arabalarının üstüne benim gözümde araba yok. Hani abi Almanlar yapıyor bu bir yani. İkincisi bu Passat yani güzel araba. Yani seviyorum ama ben bu alırsam Allah ben alırsam Tsa alacağım. Bir de Tsa 122 beygir. Ya da BlueMotion'nda. Yine delinden geçtim ya. Oy yine geçtim mi? işte mouse biraz sıkıntı yani klavyeden yine iyi Allah'a şükür yani klavyeden yine iyi Allah'a şükür ama yani biraz hani o direksiyon seti ara gaz vereceksiniz arkadaşlar Hani ar gaz vermeden olmaz zaten benim direksiyon sistemi olsun asette asetle korsaveden çekerdim de hani daha almadım hani gerek yok duymuyorum şu an hani böyle kaba mesela belki alırım aa duster Mesela az gidelim ya sıkıntı yani oraya gitmemize gerek yok Abi 2 güzel oyun ya valla şaka yok güzel oyun hani beğeniyorum ben ama direksiyon olsa var ya böyle tadı böyle alacağın böyle FH Tanju abimizin tırını hani ala gaz hani o istiyat daha değişik şey Hani arkadaşlar Passat böyle yani bildiğiniz Passat. Tabii ki isterseniz başka e, araba videoları çekebilirim dedim gibi. Hani atıyorum izlenmiyor. onu atıyorum izlenmiyor. Bir tane telefon aldım. Xiaomi Mi Note 10. Kamerası optik zoom sabitleyici vardı ya aldım. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. İşte bildiğiniz üzere pasat yani bir şey yok. E, öylesine çekinmedim canım sıkıldı. İzinle devam ederim. İzlenmese de salara giderim yani yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar kendinize bakın bakın. Hoşçakalın bay bay.